Balık burcu kadını nasıl tavlanır? Asla yalan söylemeyin, mutlaka ortaya çıkarırlar. Karşınızdaki balık burcu kadınını sakın aptal yerine koymayın. Siz aptal yerine koyduğunuzu sanırsınız ama koyamazsınız. Ve sonra sizin için sıkıntısı büyük olur. Eline sakın koz vermeyin. Verdiğiniz bu kozu nerede, nasıl, ne zaman kullanacaklarını onun kadar iyi bilen bir kadın daha yoktur. Balık burcu kadınları hayalci değildir, realistlerdir. Hayalleri bile gerçeklik içindedir. Çok fazla sayıda hayal kurmaz ama onun için kurduğu az hayale etki etmeyin. Hayal kurmasına engel olmayın. Bırakın kurdukları hayalin keyfini çıkarsınlar. kadınınızı sakın üzmeyin. Gözünde her zaman bir damla yaşı hazır bekler. Bir de siz üzerseniz siz kaybedersiniz. Balık kadını içinden sever ama sevgisini büyük davranışlarla belli edemez. Devamlı sen beni sevmiyor musun gibi sorular sormayın sakın. Sevgisini sizin gibi abartıda hareketler sevgilemesini beklemeyin. Ona karşı yanlış yapmamaya özen gösterin. Balık burcu kadını su grubu içinde olmasından dolayı içine girdiği kabın şeklini alır. Yani her zaman uyumlu bir karakteri vardır. Bütün insanlarla anlaşabilir. Girdiği sosyal ortama hemen uyum sağlayabilir. Kendisine yapılan bir yanlışı asla unutmaz ve içinde bir köşede daima saklar. Balık burcu kadını görsel bir kadındır. Konuşurken sizin gözlerinize bakar ve sizden de onun gözlerinize bakmanızı bekler. Dinlenmediğini hissederse hemen susar bir daha da o konuyu asla açmaz. Konuşurken gözlerinin içine bakmayı sakın unutmayın. Onu sakın geçiştirmeye çalışmayın. Balık burcu kadınını kendi arkadaş grubu yanında ezmeyin, eleştirmeyin, küçümsemeyin ve ona kötü davranmayın. Hiçbir kadın bunu hoş karşılamaz ama bu balık kadını hemen hayata küstürebilir. Bir balık kadını görmezden gelmek yokmuş gibi davranmak ona yapılacak en kötü hareketlerden ya da hakaretlerden biridir. Balık kadını görülmek, anlaşılmak, duyulmak, hissedilmek ister. Bu, onun yaşam kaynağıdır. Yoksa bu da balık kadını küstürür. Kim gütmeyin. Düşmanca ister beslemeyin. Bunu alınıp sizi buna pişman ederler. Bir balık kadını ile düşman olmayın. Yoksa bundan zararlı çıkan siz olursunuz. Amanın dikkat edin. Balık kadını genelde sakindir. Çok zor sinirlenir. Sinir, sinir krizi geçirmesi çok kolay olmaz. Kendilerini iyi kontrol altına alırlar. Kavgalarda, tartışmalarda... Alttan almasını, <gülüyor> dinlemesini, susmasını iyi beceriler ama uzatmamanız gerekir. Nasıl bu kadın susuyor, nasıl cevap vermiyorsa e, siz de bu kavgayı, tartışmayı uzatmamanız lazım arkadaşlar. Balık kadını belli belirsiz ifadeleri kendine göre tamamlama eğiliminde olur. Kesin olmayan kelimeler kullanırsanız ya da kurarsanız balık kadını eksikleri kafasına göre tamamlar ve en sonunda istediği şey olmasa bunun hıncını sizden çıkartır. Balık kadına karşı net, anlaşılır ve sade olun. Balık burcu kadını çok şeysine çekebilir ama saygısızlığı ağızla kabullenmez. Kavga edebilirsiniz, tartışabilirsiniz, küsebilirsiniz ama bir balık burcu kadını kesinlikle saygısızlık yapmayın. Yaparsanız bedelini ödemeye, onu kaybetmeye hazır olmanız gerekir. Sevgiden, ilgiden, alakadan beslenir. Sevildiğini bilmek, duymak, anlamak, hissetmek ister. Kendisi bunları size karşı yapamıyor diye kendisinin istemediği anlamına da gelmez. Bunları o da ister. Balık burcu kadını sevildiğini bilmek ve hücrelerine kadar hissetmek ister. Balık burcu kadınına inanmamak ona hakaret etmektir. Asla ona hakaret etmeyin arkadaşlar. Balık burcu kadınına karar vermeye özellikle çok önemli bir karar vermeye zorlamayın. Kararsız, temkinli, ürkek karakterleri yapısıyla büyük kararlar almada başarısız olurlar. Bu konuda onu zorlamayın. Bırakın kendi başına düşünsün, taşınsın ama doğru kararı versin. Balık burcu kadını kendini düşünür ama bu kesinlikle bir bencillik duygusu değildir. Kendisini düşündüğü, bencillik yaptığı düşünüldüğü zamanlarda çevresindeki insanları da hesaba katarak hareket eder. Karar verme süreci çok değişiktir. Bunu bilmeyen bazı erkeklerin bunu bencillik olarak algılaması gayet normaldir. Balık kadını hiçbir şeyi hafife almaz. Sizin hiç önemsemediğiniz bir şeyi bile çok fazla büyütebilir. Kesinlikle boş veremez. Umursamazlıktan gelemez. Üstüne gider. Bir konu ne kadar küçük olsa bile bırakın balık kadını uğraşsın, didinsin, çabalasın, kendi yolunu arasın, bulsun. Mutlaka bulacaktır ama bu sizin zorlamanızda olmasın. Balık kadını iyi niyetli, temiz kabli, saf, karşısındakine inanmak isteyen bir kadındır. Ancak bu taraflarınıza delerseniz bir daha tamir etmeniz mümkün olmaz. Onun bu karakterlerini asla suistimal etmeyin. Kullanıldığını anlayan balık kadını arkasına bile bakmaz sizi hemen terk eder. Onu mantıksız olmakla suçlamayın. Genel olarak balık burcu kadınlarının duygularıyla hareket ettiği, zekalarını pek kullanmadıkları düşünülür. Balık burcu kadını akılcı ve mantıklı bir kadındır. Vereceği kararların duygu ve mantık sentezini kusursuz yapar. Bu kararı geç alır veya bir kararı geç alır ama tam zamanında alır. Bir balık kadını mantıksızlıkla suçlamak ona yapılan en büyük haksızlıktır. Balık burcu kadınının yaşamında edindiği kendi doğruları vardır ve bunları görmezden gelmesi veya sizin doğrunuzu kabullenmesi kolay değildir. Ona bu doğrunuzu kabullenmesini davranmaya zorlamayın. Kendi kararlarını ve doğrularına güvenen balık kadınının başka bir kararı ya da doğruyu benimsemesi kolay olmaz. Doğru olsa bile. Bir balık kadını kendince kararlardan hareketlerden dolayı sorgulamayın. Bunun sonunda elde edeceğiniz hiçbir şey yoktur. Kendi mantık çizgisini oturtmuş bir balık kadınının yaptığı hareketin sonucunu sizin tahmin edebilmeniz kolay değildir. Kendi kendinize kalıverirsiniz. Balık burcu kadını elde etmek çok zordur. Bu kadınları etkilemek isteyen erkekler en başta bu durumun farkında olmalıdır. Balık kadınları zor aşık olur ve bir erkeğe zor bağlanır, etkilenir veya hoşlanır. Bu kadınları etkilemek için farklı yeteneklere sahip olmak lazım. Balık kadını alır ilişkilerinde karşılıklı saygıya ve sevgiye büyük değer verir. Onlara karşı kesinlikle saygısız davranışlarda bulunmayın. En ufak bir saygısız hareket ilişkinizi başlamadan bitirir. Onlarla beraberken tavırlarınıza dikkat edin. Ona değer verdiğinizi belli edin. Düşüncelerine saygı duyun ve kaba tavırlardan her zaman kaçının. Balık kadınları duygusal, romantik insanlardır. Birlikte olacağı erkekte aynı duygusallığı ve romantikliği mutlaka isterler. Aynı zamanda bu kadınlar beraberliklerinde romantik vakit geçirmek ister. Doğu dolu romantizmden hoşlanan bu kadınlara çok hediye almalısınız. Hediyelerin özel bir olduğunu bilmelisiniz. Balık kadınları kendisini değerli hissettiren ve sayı gösteren erkeklerden hoşlanırlar. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle garip şeyleri de paylaşıyoruz. İzleyin dinleyin. Bir.